Hepinize yeni Selamlar millet bugün sizlerle birlikte. MTA San Andreas oynuyoruz. Umarım güzel bir videodur, umarım iyi bir oyun olur. Master volume'u biraz kısıyoruz ve başlıyoruz. Normalde ben yakın zamanda video atmayacaktım ama velakin Şimdi fark ettim ki e, kanala bayağıdır video gelmiyor. Yani ben normalde yeni mikrofon geldikten sonra video atacaktım. Biliyorsunuz yeni mikrofon sipariş verdim. Şu an iki mikrofonun sesi çok kötü farkındayım ama... Bir videoluk böyle olacak, yapacak bir şey yok. Diğer videomuz 10 ila 8 Haziran arası gelecek. Yeni mikrofonum adını Mikro, e, mikrofon değil, video olacak. Ve bu videoda yeni mikrofonumu inceleyeceğiz. Ve artık videoların kalitesi bayağı bir artacak. Hani ben o mikrofonla beraber gerçekten şu anki yaptığım videoları pek içten yapmıyorum. Çünkü mikrofon falan o kadar e, iyi olmadığı için şu anda insanın videoyu montajlı benzeri şeyler yapısı falan gelmiyor. Bu yüzden e, yeni mikrofon alana kadar... Kafama basmış bu şapkada. Neyse yeni mikrofon alana kadar yani gelene kadar daha doğrusu aldık artık gelmedi bir türlü. Ee, birazcık böyle olacak. Ee, i̇şte dediğim gibi 8 Hz'lere kadar böyle devam edecek. Neyse biz şimdi kahvemizden bir yudum alalım ve şu anda gördüğünüz gibi Nissan GTR'ımızla tatlış tatlış geziyoruz. <gülüyor> Ama bu oyunun bu droplamalarını hala çözemedim. Neden oluyor? VIP, selamünaleyküm, aleyküm Bunlar çok kötü var ya bu VIP'ler yani adamı delirtiyorlar ya. Para verdiler de delirtiyorlar insanı. Ben de alacağım. MVP alacağım ben varsa. Bu arada Free Room'un adminleri eğer bu videoyu görürseniz. Server'inizi seviyorum. Gördüğünüz gibi. Bu ne bu? 200 doları da buradan kitediniz. Neyse. Ee, hepinizi seviyorum. Güzel bir server yapmışsınız. Bana bir yardımcı olursanız şu problemi ile ilgili. Çünkü gerçekten... Ee, şimdi oyunu da laf atmayalım da. Daha görüntü kalitesi olarak ekran kartını daha çok isteyen oyunları rahatça oynarken bu oyunda droplanınca. Tabi insan birazcık sinirleniyor. Bu yüzden bana bir yardımcı olursanız, ee, adminler varsa eğer izleyen düğün, mutlu olurum. Bu arada geçen MTA videom 1200-1300 e, hatta 1306 tarzı bir şey izlenmişti ve devam ediyordu izlenmeye. Hepinize yaptığınız yorumlardan, attığınız like'tan dolayı teşekkür ediyorum gerçekten. E, ben o videonun öyle izleneceğini hiç düşünmeden attım o videoyu ama bayağı izlendi ve video gerçekten kötü bir kalitedeydi. Dediğim gibi şu e, şeyi alana kadar birazcık kaliteler kötü olacak çünkü benim de içimden gelmiyor o kadar kaliteli video yapmak Çünkü şey yani öyle hani... Olur ya, yani böyle ne bileyim, olur rüyası yok hatta, mikrofon birazcık kötü diye içimden gelmiyordu montajlar. Bu yüzden birazcık böyle videolar atıyordum. Bu video birazcık böyle hani sohbet niteliğinde olacak. Çünkü e, kanalda epeydir video olmadı için bu video atıyorum zaten. Çünkü hani her ne kadar mikrofonu beklesek de iki hafta boyunca video atmadım kanala. Bu büyük bir açık. Hatta üçüncü haftaya giriyoruz sanırım. boya he bak, ne oldu boyaya. <gülüyor> Neyse işte. Bu yüzden videomuzu atıyoruz. Nissan gt bu serverdaki buradaki speed'ine bakalım isterseniz 185. Böyle arabaların topspeedi ne? Şu an o kadar yani fazla bir şey yapmıyorlar burada. Ama önümüzdeki videolarda MTA ile ilgili çektiğim videolarda diyeyim daha doğrusu ee, farklı farklı araba montajları ne bileyim işte e, Nissan GT-R yani şu anki binim arabanın drift videosu. Çünkü 4x4 e, drift handlingleri buldum. Zaten ee, 1300, 1.306 falan izlenen videomda ee, drift handlingiyle ilgili bir videoydu. Yeni bir handlingler buldum. Onları deneyeceğim. Size paylaşacağım. Yani diğer kanallar diyor yüz like geçene arkadaşlar paylaşalım falan. Ben böyle değil İsterseniz like atabilirsiniz tabi. Aşağıda şu şu kısmı. bak kamera yine bir şey oldu. Kamera kamera kendine gel. Kamera ifil ifil delirtiyorsun beni bak şu kısımda bir yerlerde... Pardon, şu kısımda bir yerlerde aynı. Şu kısımda like butonu Oraya basarsanız çok mutlu olurum ama tabi size kalmış. Neyse işte böyle. Yani video böyle. Şimdi diyorum ki... Motorist olabilir mi? Yani, Şöyle hızımız 73'e sabitledim. Yavaş yavaş giderken konuşalım. Kanala gidişatıyla ilgili biraz hız Kanala çok yüksek ihtimalle yakın zamanda GTA 5 mod videoları gelecek. GTA San Andreas mod videoları gelecek. Ben bu oyunu seviyorum arkadaşlar. Ona bulabilmem. Bana göre eskimeyen bir oyun. GTA 5'im hani şu anda hali hazırda oynayabilecek haldeyken ki ben Rockstar Games'i teken almıştım. Ee, GTA San Andreas oynuyorsam ve bildiğim vardır. Ama dediğim gibi eskiden bu oyun böyle olmuyordu. Ee, bilmiyorum neden böyle oluyor dediğim gibi. Onun dışında neye başlamayı düşünüyorum? Division. Ee, Vision. Düşünüyorum, bilmiyorum, emin değilim. Yani fazla izlenmiyor diye biliyorum artık. İlk çıktığı zamanlar deli gibiydi ama Watch Dogs i düşünüyorum. O hani her türlü izlenir diye tahmin ediyorum en azından kendim. Öyle bir tahminim var. Onun dışında yani düşüncelerim bunlar şimdilik. Tom Rider serisi olabilir. Ya da GTA'nın böyle en eski serileri GTA 1, 2, 3 falan öyle oynamayı düşünüyorum. Yani siz de yorumlara oyun belirtebilirsiniz. Hotline Miami'dir, ne bileyim. Ben genelde şu üstümdeki göreceğiniz şeyden anlayacağınız dolayısıyla nostalji seven bir insanım. Aslında bu fazla nostalji değil. Unknown un, yazıyor. Yani unknown diye okunuyor. Genelde unknown un, diye okunur aslında. Unknown. Unknown. <gülüyor> Neyse. Ee, i̇şte. Öyle bir şey. Yani. Bilmiyorum artık. Videolar bomba devam edeceğim. ama 8 Haziran'da. Bir hafta daha video olmayacak bu videodan sonra. Eğer bu videoyu bugün atarsam şayet. Yarın atarsam. Bir, bir haftadan biraz daha üstüne. Bilmiyorum işte 6-7 gün video boşluğumuz olacak. Ee, yani kanalda daha çok uğraşacağım artık gerçek anlamda. Çünkü hani gerçekten ilk yorumlar bile olsa o yorumlar beni çok moralimi düzeltti yani. Siz de işte yorum atarsanız gerçekten hepsini okuyorum ve yanıtlıyorum. Zaten e, o videonun içinde bu videonun aşağısına koyarım. Bütün yorumlara okudum ve cevap verdim. Kalp atmak yerin gittiklerine kalp attım falan filan. Tabi... Kanalda doğal olarak birkaç tane eleştiriler aldım. Bu videoya biraz boş konuşup kusura bakmayın, yapacak bir şey yok başka. Kanalda doğal olarak bir sürü boş eleştiriler aldım. Boş eleştirilir dediğimiz şey nedir? Örneğin, ee, işte handlesh gibi kardeşim, bu Hand? Falan tarzda. E, boş eleştirilerin hiçbirine bakmayacağım ama şöyle bir genelleme yapabilirim. İlk olarak Hand'ımız, ee, gerçek adamlar, profesyonellerin kullandığı iki isim gibi hand. Yani normalde 4x tercih ediliyor çünkü hani 4x ne oluyor? Ben onları deneyeceğim bu arada. Şimdi böyle gidiyorsunuz ya, Space'e bastığınız anda böyle araba düz gitmeye devam ediyor ama sanki drift yapıyormuş gibi dönmeye başlıyor. Ama aslında düz gidiyor. Normal şu gidişte şöyle görünüyor. Drift yapıyormuş gibi görünüyor. Siz de bunları yiyorsunuz. Ve sonra diyorsunuz ki hampleş gibi. Aslında araba buga giriyor şu an. Bas. İnemiyorum arabadan. Vallahi inemiyorum. Stunt yaptık da istemiyorum ben böyle. Ağırda inebilir miyim arabadan? Eyvallah. Neyse. Dediğim gibi, siz iki kısağında yapmak aslında biraz daha... Ee, nasıl desem... Ee, hani... beceri işe. Heh, beceri işe. Yani o yüzden biraz boş bir yorum olmuş. Ama bundan sonra hiç boş yorumu okumayacağım zaten. Umurumda değiller. Hani... hani şunu söyleyeyim arkadaşlar bu arada. Youtube'un politikalarını tamamen okuduğunuz takdirde... kanala yapılan herhangi bir etkileşim. Yani... Sizi batırmaya çalışsalar da, dislike atsalar da, like atsalar da aynı görevi görüyor. Bu yüzden YouTube'da kötü reklam diye bir şey yok abi. Reklamın çıktıysa bir yerde, hani ne olarak çıktıysa çıksın. Senin amacın para kazanmaksa şayet benim şu an değil zaten kazanamam. 4000 saat izlemek biraz zor bildiğiniz gibi. Yani çarpıcı bir konu yapmam gerekiyor. Ki benim öyle bir amacım da yok. Önüz bir sana neresi oynuyorum burada. Samimi bir ortam. Neyse. işte. Dislike ve Like aynı görevi görüyor. Etkileşim sağlıyor. Etkileşim sağlıkçıya da videonuz ileri çıkıyor. Mesela benim o MTA videom, yani bu oynadığım oyunun videosu, Kaç hafta yaklaşık 2 hafta en başta durdu. Yani MTA Handling yazınca benim videom çıkıyordu. Ondan sonra MTA Drift Handling, uzadı. MTA Drift Handling kodunu uzadı. farklı şeyler. Bu arada o videoyu, hani bana destek çıkmak istiyorsanız gerçekten aratın. Sadece ismini aratın ve o videoya oradan tıklayın. Çünkü belli istatistikler var YouTube'un. Bunları söylemek doğru mu bilmiyorum da doğrudur diye tahmin ediyorum, arama istatistikleri. Ee, YouTube oyun trendlerine çıkarmak için ki YouTube'un oyun trendlerine çıkmak zor bir şey değil. Yani ne çekersen çek çıkıyor insanlar. Şimdi isim vermeyeyim ama ben pek sevmiyorum açıkçası oyun trendlerini şu anda. Hani Minecraft oynarsın ki ben de Minecraft oynuyorum. Minecraft oynamak bence kötü bir şey değil ama... Öyle kötü şeyler var ki Minecraft'la ilgili. Roleplay yaptığınız an neden bazı densizler bir de bunların 2-3 milyon abonesi var. Dönekler diyeyim. Önceden yaptığı işi başka işe çevirenler parayı görünce. Yani ilginçler, anladınız. Yani rally game, yani rally diyeyim. Artık telifeye verilen sonra kötü olur. PvP profesörü bir arası. <gülüyor> Neyse, işte anlamıyor böyle insanları mesela. Hani İnsanlar seni neden öyle tanısın, anlıyor musun? İnsanlar seni ben troll olduğunda troll oluyorum işte, normal olduğunda normal oluyorum, böyle bir kişiliğim var. Yani ben anlamıyorum niye insanlar böyle. Fazla da laf uzatmayayım çünkü biliyorsunuz malum Türk Telekom kullanıyorum şu anlık. Superbox'a geçeceğim ama altyapı olmadığı için upload birazcık uzun süre. Neyse gençler, konuşacağım konular bunlar da. Yani yakında yeni mikrofonumuz geliyor, bunun da haberi vermek için e, bu videoyu çektim belki. Başlığa birazcık daha ilginç olsun diye mikrofonun markasını falan koyabilirim. Ama büyük ihtimalle koymam emin değilim. Neyse işte bu videomuz böyleydi. Eğer bu videoyu beğendiysen like atabilirsin. Bana destek çıkmak istersen yorumlarda da yazabilirsin. Ne yazarsan yaz işte. İşte like yazabilirsin, kalp atabilirsin. Hiç önemli değil. Ben de senin kalbine kalp atarım falan. Neyse gençler. Yeni videolardan haber olmak için abone olup canını falan açabilirsiniz. Eğlenizle hoşçakalın. Hepinize yorumlarınızı unutmayın. Bay bay.